Eren Fa Görüyor musun? Tertemizim yapan. ya, girmişim Oyun oynuyorum Daha taşınmamışım bile <gülüyor> arkaya bak, bir iki tane şey var Bir artı bir ev ya, Of. Bak. Ne oluyor oğlum? Tamam 1, 2, 3, 4 4, 1 4, 1, 3 4 1 3 2 4 1 3 1 Amanız ya abi. Bunu chat yapıyor değil mi? selam seviyorum seni abi 3 2 varsın. <gülüyor> <gülüyor> ah. <Aa. gülüyor> Gerizekalı. Oha 1170 izlenmiş bir de. Bir sonraki yayın çarşamba akşamı. Ay, Haberdar ay, olmak ay, için ay, instagram, ay, slash, dukankatık kanalı takip edebilirsiniz. Son attığına baksana hatırlıyor musun onun ne olduğunu? Bu 100... beni, bu benim ilk patlayan klibim. Hep 100... söylüyorum. Kutta amır kutum. Beşleğin instagramım varmış. Kutta amır kutum. Yüz kutta amır kutum. Yüz kutta amır kutum. Yüz kutta amır kutum. Oğlum kopucu. Benim şu an gözüm chatte abi. Kimler <gülüyor> chatte <gülüyor> diyor ki. <gülüyor> Hıhahahah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mert'in gülüş gene aynı. <gülüyor> Dur neyi yolladın kordu bakacağım. O gate açanın var ya 7 cettini sikeyim buradan doyurulur bak. O gate açanın 7 cettini sikeyim. Başka hiçbir şey demiyorum ya. 7 cettini bak Aa, birden başlayıp 7'ncisine kadar sıkayım ya. Dur alıyorum ben. Ben de o gate'ten geçtim. Ha böyle bir şey olamaz ya. Hayır can doldurma can ağzı olanlar gelsin diye Bateshop'u açmış yani. yani orada öyle bir mevzu da yok amana koyayım Hani Dramların Diyorsunuz ya küfür çok eskiden küfür ediyor küfür Anlayacağım Eskiden daha çok küfür ediyormuş Artık temizim Bu benim tip ne abi <gülüyor> <gülüyor> bu, bu tip ne <gülüyor> hani, tıraş makinesinin varlığından mı haberim yok? Bu, <gülüyor> bu ne oğlum? Bir ara bayağı uzatmıştın abi sen. Ama bir ara şey yapmak istiyorduk. Böyle hani uzatalım böyle bildiğin viking gibi takılalım haa falan diyorduk da. Bildiğin şeye dönmüyor. Mağara adamına dönmüş. <gülüyor> hani rizkim? Abi de kaçıyor piç. 3 ay olmuş abi. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? ya şu oyunu <gülüyor> bir oğlum, bitiremedik. Devam edersin de yıllarınız. Şu oyunu çok bitirmek istiyorum da yemin ediyorum. Şu oyunun değerini kimse bilmiyor ha. Sıkılıyorlar çıkıyorlar. Dünyanın en ince esprisi. Bu neymiş? Oyun. Ah ben okulü biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne bir dakam? Şey yani. Tamam evet bildiğin leopard kekosu yani. Ay. O suratın esesini almış. O suratın esesini hatırlıyor musun? Evet, e, şu an tam tıkladığım yerde geldi zaten o surat ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bak s es karşılığı bu surat değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence bu yani direkt hiç. Bak bak atıyorum abi özür <gülüyor> Bu da ne zamandan? Yine 2018 Mart. Ya BB falan yazmayın oğlum. Zikradan sonra bunlar yeni kaliteli espriler. China, At ne attın? Ce, abim iPhone 6 o galiba. Bu ne? Helo. Hey burada you niye benim aklım yani? Of course, I I I just, talk, I don't with give a I just talk with you. <gülüyor> please come here. Nice to meet you. My But name is you. Jessica. <gülüyor> I am six years old. I am kadar go <gülüyor> Bu ne ya bu ne kafası ya? Dünyanın en iyi korkusu <gülüyor> bak benim mercirli. sana attım abi I hatırlıyor musun? Elemek anımızdı ya. <gülüyor> Aman Bak. Ah. <gülüyor> Aa öldürmüş bir de ya. hangisi o. Yani en saf korkusu mu? Ya, ya abi bu şey değil mi ya, abonenin Abone. geldiği an, <gülüyor> abi abonenin Abla. geldiği an, ana bak şimdi bak. Combo yapıyordu bir de. Ananı sikerim bak, oğlum. <gülüyor> Ananı sikerim bak. Be. <gülüyor> ben bu tip şeylerde mouse'un hareketlerine bakıyorum abi yani hani. Mesela birine söverken dikkat edin, oyunda falan benim hep mouse böyle şöyle oynar yukarı aşağı falan. Onların sikerim bak. Oğlum. No no no, no ya. Şu an ses güzel ters değil. Vallaha. Tamam Lanın amına koyarım bak senin. O neydi oğlum? Vallaha. Tübe ya ya. No no no ya. No no no mimimiz vardı ya. Bu sonra yes no'ya bağlandı. Halbuki benim abone geldi. No no no spam atıyorduk. Şimdi atmıyor evet. muyuz? Atıyoruz ya. Az. Bak bir tane daha attım abi. Bunu da belki hatırlarsın. Güzeldi bu. Klipi Niye görmüyorsun yorumları demiş Biricun. Cumumu cumu. Ozan Uyanık 20 lira Anne, daha yollamış. Haksız yeri yediğim küfürlerin şerefine. O ne ya? Ozan 20 lira 10 kuruş daha yolladı. Haksız yediğim küfürlerin... Ne küfür'ü ya? Sana ben küfür etmedim ki hiçbir zaman Ozan uyanık seni var ya yatırır sikerim ha <gülüyor> <gülüyor> çok O, o zaman da B12 varmış arkadaşlar yapacak bir şey yok Ozan uyanık seni var ya yatırır sikerim ha çok korkuyorum Kendine cevap vermişsin ya orada. Çok hoşuma gidiyor bu klip ya. <gülüyor> Sihirim bozuldu lan. Bir an. Devamını dinlemek istemiyorum. Sen bana ne yapmıştın orada? <gülüyor> Aga be. 256 izleyici. 300 Spartalı. O dönem. Evet tam 300 Spartalı dönemi bu. Hatırlıyorum şu düzeni falan da. 269 abonem var. 25 bin takipçim varmış. 235 bin görüntülenmem varmış o zaman. Feyza için LL'ye el bak aynen. Aynen. Biz şu bunun yaşandığı anda yani bu 1-2 saat içerisinde o 11.000 lirayı topladık değil mi? Öyleydi. Evet, evet. Sabaha karşı. 300 kişi. 300'e varan kişi hatta 300 kişi bile değil. 4000 bitrate veriyormuşum yayına. Bu 256 izlenmeler o zaman şey böyle. Oğlum 300 izleniyoruz lan falan hani Öf, 300 ne oğlum. <gülüyor> Ben 400'ü geçtiğindeki yayınla sesini almıştım abi öyle söyleyeyim <gülüyor> telefonda duruyor. Vay be. Valla diyorum lan yayınlardan sonra toplanıyorduk böyle. Diyorduk ki oğlum 300 izlendik. Vay be falan. Kordifran hep böyle hep gaz. Abi dur daha 300 ne ki 500'ü <gülüyor> göreceğiz 500'ü göreceğiz falan diye. Benim güzel gazlarım vardı ya. Az izlenmelerde hep öyledir. Abone sayısı yüksek olur. İzlenmeyle aynı olur. Böyle 250'ye, 250'ye işte ne bileyim 400 şey, aboneye, 200 izlenme. Onbaşı vardı o hediye diyordu ya. Ondan o yani. İbrahim Onbaşı be, aga be. İbrahim, İbrahim Onbaşı. On et atarak bana abone olmuştu hatırlıyor <gülüyor> Şimdi on so yedik ha. Vay be, neyse. Şey videosunu buldunuz mu hiç? Mesela i̇ki yıl önce. E Kordiler yapmıştı sen hoculken birinci yıl özel videosunu mu neydi? Aa, oğlum onun için her şey satınca sildi amana kordinleri. Amana koyayım ya amınakoyim ya. ya benim Dur, kliplerim var. attığı Dur, kanalı var. niye satıyorsun ya ne var? Diyor vardır onun her türlü vardırdır. Ona bir baksana. Hoc Elran birinci yıl. Ya adam benim fanim mamutlarımı yaptı yaptı, 20.000 aboneye çıktı sattı kanalıma. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Hayır hani bari, yedekle be Ha bir de yedeklememiş, direkt olarak sat yani silmiş mi, ne yapmış? Kür yani hep bizim en eski şeylerin hepsi onda topluydu. Evet. E benim şeyler ne oluyor lan? Dur lan dur bu kim? Eee streamlapse nerede? Yanlış link attım sana özelden bu arada sakın açma abi. <gülüyor> Yanlış link attın. <gülüyor> Silsin. Bak kardeşim, ben bir sene yayın, yayınlarımı bunun üzerinde yaptım. Göt yuvası dediğimde... Dur. Gördün mü? Göt yuvası var burada. Yani iki lobu ortasını aldığı zaman... Herhangi bir gaz kaçırdığında... Muhafaza ediyor orada. Ya o kadar konforsuz ki yani 8 saat yayın yapıyorsun Götün tam bunun içine girmiyor ya Şu dışarıda kalan kısımlar şekil değiştiriyor. Yani yayın bitti donu indirdin aynaya dön Yapmadım ben hani, tahmin ediyorum İndirdin götünü aynaya döndün ya Şuradaki ovalliği kıçının tam ortası merkezinden görürsün şu çizgiyi. Ha? Kardeşimiz her türlü iş yaptı yani. Bu yenide köfür var mı asla? Abi, küfür etmiyoruz. Dinliyim küfür de. Konuşuldu. Çocuğu. çocuğu. Bir tane buna vur, o buna vur, buradan bir tane de buna vur, böyle duvara Amına çocuğu kıskanç amcik amına <gülüyor> <gülüyor> Ya abi bak bunları yapıyorlar yapıyorlar sonra beni sinirli bir adammış gibi yansıtıyorlar ya. Harika sen yaptın değil mi bu editi? Evet gizli video ama. Anne kodumun çocuğu, kıskanç amcık amına kodumun. Lan siktir git de mısın amına koyayım? Mal mısın? Geri zekalı mısın? Basıfsız bu çocuğu. Yapıyorum. Şimdi al siki aşağına, daya aşağına ağzına. Susuyor mu? <gülüyor> Sizini amına koyayım ya. Abi bu ne abi? Bu açılma <gülüyor> amına koyayım. <gülüyor> ne çok vuruyormuş. Bu arada e, hani Mertler çok iyi biliyordu. Benim bu... <gülüyor> ...yayınlık bir şeyim değil yani. Ben yıllar yılı... ...birlikte 10 seneden fazladır oyun oynuyoruz 15 yıldır. Yani ben hep kırıyorum bir şeyleri. O benim... Bir kere lol oynuyorduk. Bak bir yerde <gülüyor> Tuğkan abi üst üste adam... ...yani base'den geliyor. Bak base, ilk başta midde öldürdü... ...sonra yok topta sonra bir de arada pusup bir daha öldürüyorlar ya. Tuğkan abi üst üste iki kere öyle öldürünce... ...amına koyum. Tuğkan abi bir vurdu. Ama bak size ciddi söylüyorum. Böyle bir vuruş yok yani... Biz dedik ki, masa kırıldı bilgisayar bir şey, öyle bir kırıldı ki Mahallede falan yankılandı yani öyle bir ses evet, Onda hatırlıyorum onu ya yani, amına koydum tek yumrukla yalan yok Sen şeydeydin ofisindeydin hatta bu 8Born ofisi şey var işte, O, o Zaten, zamanlar O masada böyle baya Ikea'nın bazı ürünleri şey ya içi böyle Mukavva mı diyeyim artık Oktan yani ortası Ulan bir koyuyorsun yumruk içeri girip çıkıyor böyle Hani baya baya alttan çıkıyor elin Masanın her yerinde göçükler vardı. Babam her böyle haftada bir ziyarete geldiğinde sayılar bir tane artıyordu. Ya bir insan neden adam adam altı tane mağazda geziyordu la <gülüyor> kırıldıkça <gülüyor> yenisini alıyordu o stoğu bitirmiyordu. Su, su, Ay sunta <gülüyor> değil sunta değil sunta sıkıştırılmış talaş gibi. Bu dediğim bildiğin içi kağıt gibi yani hani dışları kaplama içi mukavva gibi. O mas ne oldu abi hala saklıyor musun mağazları? Hangisi? Yoksa attım yani elini yaran vardı abi metal. Ay elin evet ya onun bir, bir mouse'a bir koydum elim koptu lan orada. <gülüyor> Karton pi